Evet arkadaşlar devam ediyoruz üstü sayılara. Şimdi bakın 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri x eksi 1 eşittir 10 eşitliğinde. X nedir arkadaşlar? Şimdi burada bakın şurada 2 üzeri x var ya. Bu 2 üzeri x'i görüyoruz. Burada da bu 2 üzeri x'leri bulmaya çalışacağız. Ayıracağız bunları arkadaşlar. Bakın 2 üzeri x burada var. 2 üzeri x burada var. 2 üzeri x burada var. Bu çarpılar işaretlemek için koydum. Bunları göstermek için. Yoksa bu x ile bir alakası yok. Şimdi bakın arkadaşlar bu 2 üzeri x yazdık. Artı tabanları aynı olan sayılar üstü toplanırdı değil mi? Bakın 2x artı 1 ya. Bu 2 çarpı 2, 2 üzeri x çarpı 2 bunun tepesinde 1 var ya. Tabanları aynı olunca ne olur? Toplanır değil mi? Yani bununla bu eşittir. Birbirine ifadeler aynıdır. Eksi aynı sistemde yine tabanları aynı olan Sayıların üstü toplanıyordu. Peki bunu ayırdığımızda ne olur? Böyle olur. Bu Bununla bu eşittir. Eşittir 10. Şimdi burada 1, 2, 3, 2x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 3 tane var. Bakın işaretledim ben. Şimdi burada 2 üzeri x'i yalnız bırakıyoruz. Burada en başa yazıyoruz. Açtık parantez. Bakın 2 üzeri x ne ile çarpılırsa yine 2 üzeri x'i verir. Bakın. 2 üzeri x'i 1 ile çarparsak. Yani bununla bunu çarpınca bize bunu verir değil mi? Aynen öyle. Artı. Burada 2 üzeri x ne ile çarpılmış? 2 ile. 2. Eksi. Eksiyi koyduk buraya. Burada 2 üzeri x ne ile çarpılmış? 2 üzeri 1 ile yazdık. Kapattık parantezi. Eşittir 10. 2 üzeri x. 1 artı 2. 2 üzeri 1 ne demek? 1 bölü 2 demek. Niye? Çünkü bu eksi... Aşağıya paydaya inerken artı olarak iner. 2'nin üzerinde 1 var aslında ama artı olduğu için yazmadım. Bu yukarı çıkarken ne olarak çıkar? Eksi olarak çıkar. Bakın buradaki 2'nin üzerinde artı 1. Yukarı çıkarken eksi olarak çıkar. Bakın yani bundan bu aynıdır. Şimdi bu halden bu hale geldi. 2 üzeri x. 1 ile 2'yi topladı. 3 eksi 1 bölü 2. Paydaları... Ee, eşitliyoruz. Bakın. Bunun paydada 1 var. 2 ile çarptık. Ne oldu? 2 üzeri x parantez içinde. 2 kere 3 6. 6 eksi 1 bölü 2. Payda 2. 6 eksi 1 5. 5 bölü 2. Başta da 2 2, bölü 2 üzeri x çarpı 5 bölü 2 var arkadaşlar. Eşittir 10. Şimdi buradaki 2 burada payda da ya bölme işleminde. Buraya geçerken arkadaşlar çarpma olarak geçer. Yani bakın. 2 üzeri x yani şu. Çarpı 5. Yani bu 2'yi ne yaptık? Yok ettik. Nereye geçti? Onun yanına. Onun yanına geçince ne oldu arkadaşlar? Çarpı 2 oldu değil mi? Peki çarpı 2 olunca ne oldu arkadaşlar? Şöyle yapalım yani. Bu 2'yi buraya alıyoruz. Çarpı malinde. Çünkü buradaki paydadaki sayı eşitliğin öbür tarafına e, işareti fark etmez. Çarpı olarak geçer arkadaşlar. 2 ile 10'u çarptık. 20. Bakın. 2, 2 üzeri x çarpı 5 eşittir 20. Peki bu 2 üzeri x'i yalnız bırakmak için ne yapmamız lazım? Her iki tarafı 5'e bölmemiz lazım. Bakın. Burayı 5'e bölünce bu 5'ler sadeleşti. 2 üzeri x yalnız kaldı. 20 bölü 5. 20 bölü 5 nedir arkadaşlar? 4. Ne oldu? 2 üzeri x eşittir 4 oldu değil mi? Peki 2 x'i buraya eşittir dedik. 4'ü nasıl yazıyoruz? İkinin kara şeklinde yazabiliriz değil mi? Bakın yazdık. Tabanları eşitse bu iki eşitlikte sayılar eşitse üstler neydi? Birbirine eşitti. Cevabımız da x eşittir 2. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam etmenizi rica ediyoruz. Hemen ee, şuraya yukarıdaki ikiyi göstereyim arkadaşlar. Bakın şurayı ekran almamıştı. Burayı tekrar bakın. Buradaki iki gördünüz mü? Buraya ne olarak geçti? Çarpı olarak geçti bakın çarp olarak geçince ne oldu? 10 çarpı 2 20 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan devam ettik. Sadeleştirdik. Burada yalnız kaldı 2 üzeri x. Burada 4 kaldı. 25'e böldük. Tabanları eşit olan e, sağ ve soldaki eşitse eğer 2 ise veya herhangi bir sayısı üstleri de eşittir. Ne oldu? x eşittir 2. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. E, abone olmayı unutmayın. Bilgiler, sayılar devam edecek e, videolarımız. İzlemeye devam diyorum.